Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Eylül ayında ev, yuva alanları ve kariyer alanlarınızdaki hareketler özellikle öne çıkıyor. Biraz daha enerjinizi, iş ve geleceğiniz ve kariyer beklentilerinize ay boyunca yönlendirebilirsiniz. Ayın konu başlıklarına bir bakalım. Başak Burcu'nda yeni ay doğacak 7 Eylül'de. 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var. Mars ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda, 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçiyor. Ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda olacak ve 27 Eylül'de gerilemeye başlayacak. Evet detaylara bakalım. 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak ve Mars'ta ay ortasına kadar Başak Burcu'nda. Özellikle kariyer konuları ve toplumdaki statü alanınız, görevler, sorumluluklar veya... Ailevi konular, mesuliyetler öne çıkarken, burası aydınlanırken güneş tarafından enerjinizde de daha fazla yönlendiriyorsunuz Mücadele alanınız daha çok iş ve kariyer konuları görünüyor Biraz hani aile büyüklerinizle ya da üstlerinizle ya da otorite figürlerinizle zaman zaman mücadelelerde olabilir 1-5 Eylül arası mars Neptün karşıtlığı var Bu işte Üstlerle ilişkiler, otorite figürleriyle ilişkiler, aile büyükleriyle ilişkilerde biraz zorluklar yaratabilir. E, kariyer konularında da bazı belirsizlikler ve biraz hani melankolik etkiler ya da e, kaygılar, endişeler üretebilir. E, genel sağlığınızı da etkileyebilir tabii ki. Yani ruhsal, bedensel, zihinsel. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çalışma ortamlarınızda, evinizde, yuvanızda güvenliğinize, e, konforunuza, özellikle sular, sıvılar, gazlar, Buralardaki e, yapılara daha temkinli yaklaşmakta fayda var. 7 Eylül'de Başak Burcu'nun 14 derecesinde yeni ay doğacak. Evet her yeni ay yeni olasılıkları gündeme getiriyor. Yeni hedefler, yeni projeler, geleceğe dair yeni umutlarınız var. E, tabii ki bu iş ve kariyer konularınızda bazı yeni kapılar açabilir size. Kendi içinde bence güzel bir yeni ay. Bu güzel sürprizleri var. Ayrıca Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı da aktifleşiyor yeni ayda. Ee, Venüs-Jüpiter üçgeni de çok şanslı ve verimli bir açıdır. Ee, ve bu iş, işinizle ilgili güzel kapılar açabilir size. Ve kariyerde özellikle yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Statünüzde, görevinizde bir değişim. Toplumdaki e, duruşunuzda belki bir güçlenme, bir başarı, bir şöhret, belki bir e, dikkat çekme söz konusu olabilir. E, evlilik gibi, ortaklık gibi, biraz ilişkilerle, ilişki dinamikleriyle de bağlantılı statü ve kariyer alanlarımızda değişimler olabilir. Hatta bazen yer değişimleri, taşınmalar da e, etkili olabilir. E, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz. 14 derece ve yakınlarındaysam ve kişisel haritalarınızda yine özellikle toprak elementlerinde değişken burçlarda böyle bir gezegen etkiniz varsa o zaman bu tesirler artacaktır yani daha güçlü bir şekilde bu bahsettiğimiz konuları yeni ay etkilerini deneyimleyebilirsiniz 6 Eylül ile 21 Eylül arasındaki dönem yeni ay tesirleri gündemimizde olacak 12 ve 13 Eylül'de ay ilk dördün fazında aynı zamanda Güneş-Neptün karşıtlığımız etkinleşiyor. Bu iki gün biraz belirsizlikler var. Bu iki gün ailevi konular, kariyer konuları, geleceğinize ait konularda biraz objektif olmaya çalışın Çünkü çok idealist ve hayalci de olabilirsiniz ya da belirsizlikler sizi etkileyebilir biraz böyle melankolik hissedebilirsiniz aldatılmalara yanılgıları açık olabilirsiniz özellikle bu iki gün daha dikkatli ve tam daha temkinli olmakta fayda var ay boyunca Merkür terazi burcunda olacak özellikle aslında bilgi paylaşımının iletişimlerin Arkadaş çevremiz birlikte yapılan işler, organizasyonlar, ekip çalışmalarında daha aktif olabileceğini gösteriyor. Ayın 15'inden sonra Mars'ta teraziye geçeceği için bizim için böyle sosyal çevre, arkadaşlar, ekip çalışmaları yine, organizasyonlar daha güçlü bir şekilde enerjimizi alacak aslında. Belki buralarda daha aktif olacağız ve belki buralarda... Biraz daha yönetici olabiliriz, liderlik yapabiliriz, inisiyatif alabiliriz. Özellikle arkadaş grupları içerisinde bir şeyleri organize etme, yönetme anlamında daha aktif olabiliriz. Ayın 21'inde burcunda Dolunay meydana gelecek. Sizin için tabii ki önemli bir Dolunay. Tam 4. evinizde daha özel hayat, ev, yuva temaları, aile temalarına işaret ediyor ama Dolunay'larda güneşli ay karşıtlığı vardır biraz böyle gerilimler çekişmeler de olabilir aileyle kariyer arasında işte duygusal konularla sorumluluklar alanında böyle bir çekişmeler olabilir ve önemli dönüşümler farkındalıklar da olabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 28 derece ve yakınlarında güneş burcunuz ve yükselen burcunuz bulunuyorsa tesirler artacaktır dolunay tesirleri artacaktır ee, bir yer değişimi, belki bir işte ev yuva temalarıyla ilgili dönüşümler olabilir bunlar. Ev değişimi, taşınma, emlak alma, satma, evlilik, ayrılık, işte işimizle ilgili yine yaşadığımız mekanları, e çevreyi değiştirebilecek etkiler olabilir. Bazen ebeveynleri de etkiler tabii ki. Annemiz, babamız onların genel durumları onların sağlıkları düzenleri onlarla ilişki dinamiklerimiz Bunlar daha fazla görünür hale gelebilir gündemde olabilir özellikle ee, dolunay döneminde ve 21 Eylül artık Eylül'ün son günleri ve 6 Ekim'e kadar olan dönem bu balık dolunayı tesirleri etkili olacak Siz daha duygusal daha hassas olabilirsiniz daha içe dönük olabilirsiniz e, birazdan hani geçmişinizi daha duygusal anlamda özellikle Aile ile ilgili konuları daha sezgisel daha duygusal Belki daha fedakarca ele almanız da mümkün olabilir ayın 27'sinde Merkür gerilemeye başlıyor terazi burcunda 22 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçecek Evet Güneş terazi burcunda sizi destekleyen bir enerji verecek 11 evinizde parlamaya başlayacak yeni projeler yeni gündemler yeni insanlar çevreler anlamına geliyor ve her türlü ilişki, sosyal etkileşim daha aktifleşecek ki bunlar Ekim ayında da aslında güçlü bir şekilde devam edecek. Merkür gerilemeye başlıyor. Bu önemli tabii. Bu yıl Merkür, Terazi Burcu'nda 19 Ekim'e kadar gerileyecek. 19 Ekim'de düzelecek ve 5 Kasım'a kadar Terazi Burcu'nda tekrar ilerleyecek. Şimdi Merkür gerilerken özellikle iletişim ve ilişki alanlarında doğal olarak biraz burada yavaşlamalar, biraz sorunlar, gecikmeler yaratabiliyor. O yüzden önemli konuşmaları, görüşmeleri, anlaşmaları 27'sine kadar tamamlayın. 27'sinden sonra biraz geçmiş konular aktifleşecek. Bu Merkür Retrozu daha çok sosyal alanda olacağı için özellikle ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde, sosyal faaliyetlerde, nostaljik etkilerde getirebilir. Yani uzun süredir görmediğimiz kişilerle iş arkadaşları, okul arkadaşları, belki biraz romantik ilişkiler, hani bunlarla bağlantılarınızı da tekrar gündeme getirebilir, sürprizler getirebilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel ve aydınlarım. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler.